Eğrilik ve çukur yönü. Analiz dersinde çok sıklıkla karşınıza çıkacak bir kavram, iki kavram daha doğrusu. Bu videoda yapmak istediğim iki şey var. Birincisi, çukurluk yönünün aşağı ve yukarı olmasının anlamını vermek. Yani ne anlama geldiğini anlatmak. İkincisi ise büküm noktasının ne olduğundan bahsetmek. Aslında, aramızda kalsın büküm noktası, çukurluk yönünün değiştiği noktadır. Şimdi çukurluk yönlerini konuşalım. İlk önce yukarı doğru çukurluk ne demek? Yukarı doğru çukurluğu u gibi, u şekli gibi düşünebiliriz. O yüzden yukarı doğru çukurluk diyoruz. Şuna benzeyebilir. Evet, eksenleri çizeyim ki sadece u değil, gerçek bir grafik çizdiğimi anlayın. Yukarı doğru çukurluğu olan bir grafik buna benzer. Evet, yeşille yapalım. Şuna benzeyebilir. x pozitif ve negatif oldukça grafik şu gidecek. Tanım kümesi boyunca fx böyle. çukurlu yukarı doğru yani u şekline benziyor, u'ya benziyor. Birazdan bu durumun eğim için ne anlam ifade ettiğini söyleyeceğim. Her ne olursa olsun görsel olarak tanıması çok kolay. Şimdi bir düzlem daha çizmek istiyorum. Aşağı doğru çukurluğu olan bir grafik neye benzer size gösterelim. Eksenleri şuraya çizeyim. Herhangi bir fx fonksiyonu çiziyorum. Bu grafik, düzlemin herhangi bir yerinde olabilir. Minimum nokta, birinci çeyrek düzlemde olmak zorunda değil. Yukarı doğru çukurluk anlamına gelen u şekli. Aşağı doğru çukurluk şeklini buna göre, o zaman tahmin edebilirsiniz. Bu yukarı doğru ise, aşağı doğru da bunun tam tersi olacaktır. Değil mi? Şöyle bir şey olabilir, şöyle bir şeye benzeyebilir. Buna da gx diyelim. Bu da ters u'ya benziyor. Tanım kümesinin tamamı için, bu fonksiyon, aşağı doğru çukur. Grafiğe baktığınızda, şekli u gibi ise, yukarı doğru çukur demektir. Ters u gibi ise, aşağı doğru çukurdur. Peki, bunu eğim açısından nasıl yorumlarız? Bunu anlamak için, eğimin nasıl değiştiğini düşünelim. Görsel olarak inceleyelim. Bu noktada, teğetin eğimi, şöyle çizmeye çalışayım, teğet şöyle olacak. Şu x değerinde teğet buna benziyor, negatif. Peki, x arttığında örneğin şu noktada ne değişiyor? t'et şöyle olacak. Hala aşağı doğru bir doğru ama daha az dik, öyle değil mi? Bu eğim çok dik. Buradaki ise daha az dik. Şu noktaya doğru devam edebiliriz. Hala aşağı doğru ama dikliği azalıyor. Ama böyle devam ediyor. Dikliğimiz azalıyor ve sonra minimum noktamıza ulaşıyoruz. Minimumda eğim sıfır ve minimum sonrasında da eğim artmaya devam ediyor. Bu noktaya bakarsak dik pozitif bir eğim görüyoruz. x daha da arttığında şu noktada eğim daha da fazla. Soldaki bu noktada aşağı doğru çok dik bir eğim vardı. Ve x'i arttırdıkça eğimize peki ne oldu? Eğim artıyordu. x arttıkça eğim de arttı. İşte bu yukarı doğru çukurluğun tanımı. Bu örnekteki grafiğin tamamı yukarı doğru çukurdu. Size iki şekli birleştiren fonksiyonlar göstermeye başlayacağım. Şimdi buradaki eğim çok negatifti. Sonra daha az negatif oldu. Daha az negatif olmak demek, artmak demek. Burada daha da az negatif ve tamamen yatay. 0 eğim, negatif eğimden büyüktür. Sonra da eğim pozitif oldu ve daha pozitif oldu. Demek ki eğimimiz hep artıyordu. Şimdi de aşağı doğru çukurluk durumuna bakalım. Küçük bir x değeriyle başlayalım. Örneğin şuradan. Bu noktada oldukça yüksek bir eğim var. Yukarı doğru çok yüksek bir eğim. x arttıkça daha az negatif bir x'e bakalım. Hala yukarı doğru bir eğim var. Ama daha az dik. Yani eğimimiz azalmış. Burada hala yukarı doğru eğimli bir eğim, öyle değil mi? Sol alttan sağ üste gidiyor ama düzleşiyor. Gittikçe daha az pozitif oluyor, ta ki şu noktaya varana kadar. Bu nokta maksimum olabilir çünkü eğimi 0. Şimdi x arttıkça eğim negatif oluyor ve daha da negatif oluyor. Sonra iyice negatif oluyor. Yani x arttıkça eğim azalıyor. Eğim azalıyor. Bunu açıkça belirtmek istiyorum. Eğim çok pozitifti. Bu eğim negatif demek değil. Sadece söylemek istediğim, eğimin azalmaya devam ettiği. Çok pozitiften daha az pozitife, daha da az pozitife, sıfıra, sonra biraz negatife, daha çok negatife, daha da çok negatife gidiyor. Yani sürekli azalıyor. Yukarı doğru çukurlukta eğim sürekli artıyor. Şimdi ikisinin birleşimi olan bir örnek çizelim. Bunu silmiyorum. Evet, hatırlayamazsınız. Buradan bakarsınız. Şuraya eksenleri çizeyim. Bir de eğri çiziyorum. Şöyle bir şey. Şuna benzeyen bir eğriyi şimdi inceleyelim. Tanım kümesinin hangi aralığında h x eğrisi yukarı doğru veya aşağı doğru çukurdur? Şimdi tanımımızı kullanarak bu eğriyi inceleyebiliriz. u şekli yukarı doğru çukurluk, ters u da aşağı doğru çukurluk demek demiştik. Şu noktadan sonrası u'ya benziyor değil mi? Şöyle bir u şekli ve eğri böyle devam ediyor. Buradan sonrası yukarı doğru çukur. Bu noktadan öncesi ise aşağı doğru çukur. Bunu görebiliyoruz değil mi net bir şekilde. Şimdi de eğime neler olduğuna bir bakalım. Burada teğetin eğimi pozitif ve büyük bir sayı. Sonra daha küçük bir pozitif sayı. Maksimum noktasında ise eğim sıfır oluyor. Sonra biraz negatif oluyor. Sonra daha da negatif oluyor. Yani bu noktaya kadar eğim azalıyor. Bu durum aşağı doğru çukurluk hakkında söylediklerimizle uyuşuyor. Şu noktada ise ilginç bir durum var. Tam kesin olarak bu nokta diyemiyorum ama bu nokta civarında t'in eğiminin şöyle olduğunu görebiliyorsunuz öyle değil mi? Bu şundan daha negatif, şu da ötekinden daha negatif. Ama burada başka bir şey ilgimizi çekiyor. Bir anda eğim tekrardan artmaya başlıyor. Bunu çizmek istiyorum. Elimden geldiğince, şöyle düzgün bir şekilde çizelim. Şurada eğim şöyle diyebiliriz. Buradan geriye gidersek, buralarda eğim daha az negatifti. Yani eğim azalıyordu. Ama burada birden eğimin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki eğim daha az negatif, şuradaki daha da az negatif ve sonra da sıfır oluyor. Ve sonra biraz pozitif ve sonra daha pozitif oluyor. Bu noktaya kadar eğim azalıyordu. Bu noktaya kadar eğimimiz azalıyordu. Bu noktadan sonra ise, eğimimiz artıyor. Bu noktaya bir isim vermemiz gerekiyor. Yukarı doğru çukurluktan aşağı doğru çukurluğa geçtiğimiz veya genel olarak çukurluğun değiştiği noktaya, büküm noktası diyoruz. Bunun tam tersi olsaydı, yine büküm noktası diyecektik. Şimdi, yukarı doğru çukurluktan aşağı doğru çukurluğa geçen bir eğri çizelim. Çukurluğun değiştiği, yani eğim hızının işaret değiştirdiği noktaya büküm noktası dedik. Yani, bu da bir büküm noktası. Peki, bu ne demek? Şimdi, umarım görsel olarak yukarı ve aşağı doğru çukurluğu ve büküm noktasını anladınız. Ama ikinci türev açısından nasıl yorumlayacağız? Hatırlıyorsanız, ikinci türev, evet şunu yazayım fx fonksiyonumuz, öyle değil mi? Bu fonksiyonumuz, bunun grafiğini çiziyorduk. f üzeri x ise fonksiyonumuzun x noktasındaki eğimi. Bunu birçok kez bulduk. İkinci türev nedir? Birinci türevin türevi olarak düşünebiliriz, öyle değil mi? Eğimin eğimi veya eğimin değişim hızı olarak düşünebiliriz. Yukarı doğru çukurluk için ne demiştik? Yukarı doğru çukurlukta eğim artıyor. Yani eğimin değişim hızı pozitif. Bunun anlamı ikinci türevin, eğimin eğiminin, eğimin eğiminin f üzeri x'in eğiminin 0'dan büyük olması. Yukarı doğru çukurluk bu demek öyle değil mi? Eğer ikinci türev 0'dan büyük ise eğimin değişim hızı pozitif demektir. Yukarı doğru çukurlukta ikinci türev pozitif. Aşağı doğru çukurlukta ise eğim azalıyor. Yani eğimin değişim hızı negatif. Bu durumda ikinci türev sıfırdan küçük olur. Şimdi çukurluğun değiştiği noktaya bakalım. Aşağı doğru çukurluğu görüyoruz. Şu aralıkta grafik aşağı doğru çukur. Yani bu aralıkta ikinci türev sıfırdan küçük. Eğimin değişim hızı negatif. Eğim azalıyor. Bu aralıkta ikinci türev sıfırdan küçük. Ama yukarı doğru çukurluğa geçtiğimizde, ikinci türevin sıfırdan büyük olması gerekecek. Bu da demektir ki, eğer ikinci türevimiz sürekli bir fonksiyonu ise, şu noktada sıfıra eşit olmak zorunda. Sonraki videolarda, bu konunun örneklerini detaylı olarak işleyeceğim. Sadece ikinci türevin sıfır olması, büküm noktası dememiz için yeterli değil. Büküm noktası için ikinci türevin işaret değiştirmesi de gerekir yukarı doğru çukurluktan yani eksiden, aşağı doğru çukurluğa, artıya gitmesi veya bunun tam tersi gerekiyor. Ve işaret değiştiği için arada 0 olacak. İkinci türev 0 ise büküm noktası olabilir. Ama ikinci türevin işaretinin değişip değişmediğini kontrol etmeniz lazım. Bir sonraki videoda size bunu da göstereceğim ama en azından büküm noktalarının neye benzediğini ve ikinci türevin ne belirttiğini anladığınızı ümit ediyorum. Eğer eğim sürekli artıyorsa eğimin değişim hızı pozitiftir. Yani ikinci türev pozitiftir. Eğim azalıyorsa eğimin değişim hızı negatiftir. Yani ikinci türev negatiftir. Ve pozitif ikinci türevden negatif ikinci türeve geçtiğiniz nokta veya Negatif ikinci türevden pozitif ikinci türeve geçtiğiniz nokta büküm noktasıdır.